Merhabalar, 18 Eylül 2019 tarihinde çok önemli bir gezegen hareketi meydana gelecek arkadaşlar. Satürn Retrosu bitiyor. 30 Nisan 2019'da başlayan ve 18 Eylül'e kadar devam eden yaklaşık 5 aylık süreç her birimizi Oğlak Burcu'nun haritalarımızda temsil etmiş olduğu evli alanlarla ilgili oldukça zorladı. Biliyorsunuz Satürn Oğlak Burcu'nun gezegeni ve Karma ile ilgili bir gezegen. Dolayısıyla Satürn'ün düz seyri de aslında retrosu da karmik etkileri içinde fazlasıyla barındırmakta. Satürn öğretici bir gezegen ve emek vermeden çabalamadan bir şeyleri elde etmenin ne kadar zor olduğunu aslında sürekli olarak bize vurgulayan ve zaman zaman bizi zorlayan, sınırlandıran ve daraltan bir yapıya sahip. Ve biliyorsunuz 2019 yılının başından itibaren hissedilir şekilde güney ve kuzey ay düğümlerinin konumu da oğlak burcundaki satürn ve plüton ile bizleri hayli yordu. Şimdi oğlak burcunda satürn, Plüton ve güney ay düğümünün zaman zaman birbirine yaklaşıp kavuşum yapması, zaman zaman birbirinden uzaklaşmasıyla beraber özellikle... Ee, Öncü burçlar, koç, terazi, yengeç oğlak burçları ki her videomda hemen hemen bahsediyorum e, haritalarındaki oğlak burcu temalarının bulunduğu yerlerden e, karmik etkileri aldılar ve kontrol dışı olaylarla karşılaştılar. Tabii burada sadece e, bu burçları baz almak doğru olmayacaktır. Dereceler önem arz etmekte ve özellikle 88-90 doğumlular e, yani 88 ve 90 yılları arasındaki doğanların bir oğlak burcu sterlümü olduğu için. E, burada önemli gezegenler konumlandığı için ve Satürn de oğlakta burcunda olduğu için e, bu yıllarda doğanların hayatlarında bir kırılma noktası yaşandı arkadaşlar. Ee, özellikle zaten e, 28-30 ila e, yaşları arasında bir 29 kırılması vardır biliyorsunuz satürn döngüsü kırılması. E, tam da bu kırılmaya denk geliyor zaten güney ay düğümünün de burada kavuşmasıyla beraber diğer satürn döngü, döngülerinden biraz daha zorlayan biraz daha kontrol dışı biraz daha e, evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir dönem olabilir. Özellikle 88 ila 90 doğumluların hayatlarında çok önemli değişiklikler yaşanmış olabilir. Evlenmiş olabilirler, bu dönemde boşanmış olabilirler, çok emek verdikleri işlerini bırakmış olabilirler, ailevi problemler şey hiç ummadıkları yönlere doğru gitmiş olabilirler, aniden yurt dışına taşınmaya karar vermiş olabilirler, aniden ülkeye dönmeye karar vermiş olabilirler. Yani şöyle söyleyeyim bundan yaklaşık 3-4 sene önce akıllarında olmayan, asla hesapta olmayan konularla ilgili ani gelişen Kontrol düşü durumlarla yüzleşmek durumunda kalmışlardır diye tahmin ediyorum. E, ben de bu aralıkta doğan bir olarak e, bu dönem içerisinde oldukça zorlayıcı deneyimler yaşadım. E, asla yapmam dediğim şeyleri yaptım. Asla e, olmaz dediğim şeyler oldu diyebilirim ki haritamda da Oğlak Burcu e, 8. evime düşüyor. Dolayısıyla e, oldukça... Zor meselelerle mücadele etmek durumunda kaldım. Şimdi satürn ileri harekete geçince ne olacak? Ee, Ekim ayı burç yorumlarını paylaştım. 3 Ekim itibariyle Plüton retrusu da sona eriyor ve Plüton da düz başlıyor. Yani artık bu bizim e, son çeyreğimiz diyebilirim köprüden önce son çıkış satürn düz hareketine başladıktan sonra e, özellikle bahar aylarından itibaren kontrol edemediğimiz şeyleri daha rahat kontrol etmeye başlayacağız. Hani şunu hep söylüyordum plan yapmayın. Çok fazla bir şeyler üzerine hesap kitap yapmayın. Çünkü hesaplar evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Her şey planladığınız gibi olmayabilir. Bu süreçte özellikle emek verdiğiniz çabaladığınız alanlardan destekler ve geri dönüşler görebilirsiniz. Ancak yani tabiri caizse üç kağıtla veya işte kandırmacayla şununla bununla samimiyetsizlikle bir şeyler elde etmeniz çok mümkün olmayacaktır demiştim. Şimdi şunu söylüyorum. 30 Nisan'dan bu tarafa yaşamış olduğunuz gelişmeleri şöyle bir oturun değerlendirin hatta fırsatınız varsa oturun bir kağıda dökün. 30 Nisan'dan itibaren neler yaşıyorsunuz? Özellikle yükselen burcunuzu biliyorsanız haritanızda oğlak burcunun temsil etmiş olduğu evlere göre ki bunu da videonun sonunda siz bilmeyenler için paylaşayım. Ee, o alanda ne gibi değişiklikler yaşadınız, o alanda ne hesaplıyordunuz, ne oldu, ne umdunuz, ne buldunuz gibi değerlendirmeleri yapın. Daha sonrasında buradaki eksiklikler, buradaki verilmeye çalışılan mesaj, burada kurtulmaya çalışmamız gereken konu. Çünkü güney ay düğümü de burada bulunuyor. E, eski alışkanlıklarımız, eski e, kalıp yargılarımızla alakalı birçok alanda sınanmış olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü yengeç noktasına doğru gitmemiz gerekiyordu arkadaşlar. Haritamızdaki yengeç noktasına doğru ulaşmaya çalışırken aynı zamanda e, geldiğimiz nokta oğlak noktası ve burada bulunan Plüton ve Satürn içsel anlamda çok ciddi devrimler gerçekleştirdi. Yani bir şeylerden vazgeçerken öyle kolay kolay vazgeçemedik çok büyük kararlar, çok büyük yıkımlar, çok büyük vazgeçişler, çok büyük terk edişlerle aslında bir yere geçmeye çalıştık. Belki geçebildik, belki geçemedik. Bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi Oğlak burcundaki bu stelyum, Oğlak burcundaki bu zorlayıcı gezegenler ki zaten Oğlak burcunun da genel itibariyle yapısı bellidir. E, sınırlayıcı ve kısıtlayıcı, kuralcı ve geleneksel bir yapısı vardır. Tüm bunlara ilave Satürn'ün Oğlak Burcu'nda bulunması aslında bir anlamda bizlere teselli oldu. Çünkü yönetici gezegeni Oğlak Burcu'nun en güçlü olduğu yerdeydi. En güçlü olduğu yerde, yerdeyken aynı zamanda en büyük değişiklikleri yapmamız gereken, hayatımızla ilgili en büyük kararları almamız gereken de bir yerdeydi. Dolayısıyla Satürn'ün düz seyrine başlamasıyla beraber artık Satürn kova transitine kadar arkadaşlar ee, haritalarımızda oğlak burcunun bulunduğu evlerle alakalı artık son fırsat satürn düz seyrine başlıyor 30 Nisan'dan itibaren bizlere bir takım mesajlar verilmeye çalışıldı karmik etkiler ve ay düğümleriyle artık oğlak burcu alanımızla alakalı çözülmesi gereken son konuları çözdükten sonra kuzey ay düğümünün verdiği mesaj olan yengeç tarafına doğru geçiş yapmalıyız. Şimdi burada biraz e, genel konuştuğumun farkındayım. Çünkü her birinizin haritalarında farklı şekilde tezahür ediyor. Özellikle spesifik bir yıl aralığı verdim ki burada e, oğlak sterlümü olduğunu bildiğim için tabi diğer e, kuşaklara detaylıca bakamadım ama şunu söyleyebilirim. Özellikle haritanızda oğlak e, steryumu varsa, güneşiniz, yükseleniniz veya ay burcunuz oğlak burcundaysa veya belirtmiş olduğum gibi 88 ila 90 yıllar arasında doğmuş iseniz, zaten bu bahsetmiş olduğum etkileri e, özellikle 2018'in sonundan itibaren hissetmeye başladınız ve 2019'da bahar aylarından itibaren pik yaptı diyebilirim. Bu süreçte tembellik ettiğiniz, umursamadığınız, hasır altı ettiğiniz, çok da görmek istemediğiniz şeylerle ne yazık ki yüzleşmek durumunda kaldığınızı, e, düşünüyorum ve büyük ihtimalle de kaldınız. E, bu gerçeklerle beraber bu gerçekleri bir tarafa koyup şu anki mevcut durumunuzu bir kenara koyup olmak istediğiniz şeyin e, bu gerçekler ve şu anki mevcut şartlarla nasıl gerçekleşmesi gerektiği. Sizin hangi konuda ne şekilde çabalamanız gerektiği gibi hususlarda da e, biraz gerçekçi olacaksınız arkadaşlar. Biraz daha e, eğriyi doğruyu daha doğru tartabileceksiniz. Satürn'ün retrosunun tamamlanması artık biraz daha bizleri rahatlatacak. Dediğim gibi Karman'ın gezegeni yönetici burcunda. Dolayısıyla en yüksek performansı gösteriyor olacak. E, şimdi bahsedeceğim ev alanlarda yükselen burca göre hızlıca bahsedeceğim ev alanlarda. Önemli değişiklikler yapmak, çalıp çabalayıp e, istediğin neticeği elde etmek konusunda e, son bir dönemeç arkadaşlar. Satürn'ün kova transistirine kadarki dönemece değerlendirmekte fayda var. E, bu 4-5 aylık süreci çok iyi değerlendirin. E, özellikle bahar aylarının hızlıca bir muhasebesini yapıp hızlı bir şekilde kararlı ve emin adımlarla da aynı zamanda e, geleceğiniz için sağlam temeller kurmak adına kalıcı başlangıçlar yapmak için gerekli fedakarlıkları yapmaya başlayın. Çünkü fedakarlık olmadan Satürn e, bizlere Kalıcı başarılar vaat etmiyor. Ama şu da var. Satürn'e gelen öyle kolay kolay da gitmiyor arkadaşlar. Yani Satürn'e gelen kolay gelmemekle beraber asla kolay gitmiyor. Artık hayatınızda kalıcı bir takım yenilikler, değişiklikler, başlangıçlar, istikrarlı adımlar açısından Satürn'ün oğlak transiti biçilmiş kaftan. Artık retro da bittiğine göre tersi. Çalışmalıyız, çabalamalıyız, uğraşmalıyız. Şimdi bahsedeceğim ev alanlarla ilgili konulardan. E, yükselen koç burçları e, 10. evinden e, etki alıyorlar. Dolayısıyla kariyerinizle ilgili şekillendirmek istediğiniz konularla alakalı e, satürnün düz seyri transitini değerlendirebilirsiniz sevgili koçlar. Yükselen boğalar 9. evden etki alacaklar. Dolayısıyla yaşam görüşü, yaşam felsefesi, yeni bir eğitim, belki yabancı dil, belki yurtdışı kariyeri ile ilgili gündemler artık Satürn'ün düz yerine başlamasıyla beraber daha kolay bir şekilde akıyor olacak. Yükselen ikizler ise 8. evden etkilenecek. 8. ev e, ameliyatlar, zor meseleler, eşin maddi durumu, e, zor konularla mücadele şeklimizdir. Eğer psikolojik bir takım sıkıntılar yaşadıysanız, eğer eşinizin maddi durumuyla ilgili sıkıntılar yaşadıysanız veya gündeminizde ameliyatlar, e, psikolojik altyapılı sağlık sorunları varsa bunlarla alakalı da çözümleri daha rahat bulabileceğiniz bir süreç başlıyor sevgili ikizler. Yükselen yengeçler 7. evinden etki alıyor. Sevgili yengeçler ilişkiler anlamında kalıcı başlangıçlar, kalıcı evlilikler, kalıcı ortaklıklar ve belki de kalıcı sonlanmalar yaşamak adına ilişkilerle ilgili her türlü hukuksal konuyla ilgili yeni ve kesin başlangıçlar yapmak için bu Transit değerlendirebilirsiniz. Yükselen aslanlar 6. elinizden etki alıyorsunuz. İş değişiklikleri, günlük tempo değişiklikleri, sağlığınızla ilgili gündemler, günlük rutinlerinizi değiştirmek, belki zararlı bir alışkanlığınızı terk etmek, örneğin sigarayı bırakmak, spora başlamak, diyete başlamak gibi bunları artık daha rahat yapabileceğiniz bir süreç başlıyor. Yükselen başaklar 5. elinizden etki alacaksınız. Çocuklarınızla alakalı gündemler daha daha kolay yakacaktır Bunun yanı sıra riskli yatırımlarınızdan daha kolay verimler alabilirsiniz. Hayattan daha çok keyif alacağınız, hayattan keyif almak adına kalıcı bir takım alışkanlıklar edineceğiniz bir süreç olacaktır. Yükselen teraziler dördüncünenizden etki alacaksınız. Aile büyükleriyle ilgili meseleler, ev, yuva değişiklikleri, ev alımı-satımı, gayrimenkul işleri veya aile içerisindeki problemlerin çözüm açısından artık daha kolay işlerin yürüdüğünü gözlemleyeceksiniz. Yükselen akrepler üçüncünenizden etki alacaksınız. Özellikle kardeşlerinizle ilgili problemleriniz varsa, yakın çevre, eğitim hayatınız, iletişim tarzınızla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadıysanız, artık daha kolay e, akış sağlanabilecek bu süreçte eğer Niyeti olan bir akrep burcuysanız araba alımı satımı veya kısa seyahat imkanları da yeni eğitim fırsatları da yakalayabilirsiniz. Yükselen yaylar ikinci evinizden etki alacaksınız. Parasal konular, kazanımlarınız, maddi manevi kaynaklarınız, çalışıp çabaladığınız ve elde ettiğiniz gelirler ve elde ettiğiniz öz ile alakalı işler biraz daha yoluna girecektir. Terfi alabilirsiniz, zam alabilirsiniz, ek iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Bununla beraber özgüven çalışmaları yapmak adına da oldukça uygun bir süreç olacaktır. Yükselen oğlaklar birinci evinizden etki alıyorsunuz dolayısıyla her alanda köklü bir yeniliğe köklü bir değişikliğe gidiyorsunuz özellikle bahar aylarından itibaren işlerin ters gittiği her türlü alanda kolaylıkla işleri yürütebileceksiniz fiziksel görünümünüzde bir takım değişiklikler yapmaktan tutun da psikolojiniz ve karakter özellikleriniz ve iletişim tarzınızla ilgili olmak üzere her türlü alanda değişiklik yapmak ve kalıcı yenilikler elde etmek için oldukça şanslı bir etki olacak. Yükselen kovalar 12. evinizden etki alıyorsunuz. Dolayısıyla bir bilinçaltı temizliği yapmak ve sizi içten içe kemiren, içten içe yoran hususlarla mücadele etmek adına oldukça güzel bir fırsat olacaktır. Geçmişi temizlemek, geçmiş meseleleri kapatmak, bunun yanı sıra e, psikolojik altyapılı bir takım sorunları çözmek adına oldukça e, güzel sonuçlar alabilirsiniz. Aynı zamanda kayıp olarak gördüğünüz şeylerin aslında nasıl kazanımlar getirdiğini de fark edeceğiniz bir süreç olacaktır. Yükselen balıklar 11. evinizden etkilenecek. Arkadaş çevresi sosyal hayat bunun yanı sıra gelecek hayalleriniz kariyer ünvanlarınızla alakalı işler biraz daha yolunda gidebilir terfi alabilirsiniz. E, büyük gelirler elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra sosyal çevrenizle ilgili kalıcı dostluklar elde etmek özellikle iş hayatınızı etkileyecek kalıcı dostluklar ve sosyal çevrelere girmek gibi güzel gündemler deneyimleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar hızlıca bahsettim. Bu satürnün dediğim gibi kova transitine kadarki süreci çok iyi değerlendirelim. Satürn her ne olursa olsun yönetici burcunda ve bizlere hizmet ediyor. Hayatımızda köklü, yeni ee, ve spesifik değişiklikler yapmak istiyorsak artık önümüzdeki bu 4-5 aylık süreci değerlendirelim ki özellikle Ekim ayı burç yorumlarında mutlaka dinleyin. Plüton retrosu da tamamlandıktan sonra Köklü dönüşümler, köklü değişiklikler hayatımızda hissedilir olmaya başlayacak. 2019, 2019'dan önceki bizle, 2019'dan sonraki biz asla aynı olmayacağız arkadaşlar ve olmamalıyız da. Evet her birinize Mutlu bir gün diliyorum. Bu transiti güzelce değerlendirmenizi diliyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve aşağıda yeni video fikirleriyle ilgili yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgeci@gmail.com adresine e-posta gönderebilirler veya Instagram'dan beni opikusastroloji hesabıyla takip edip DM yoluyla da ulaşabilirsiniz. Mutlu günler, hoşça kalın.